Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Mayıs 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili koçlar geçtiğimiz ay itibariyle tutulmalar döngüsünü başlattık. Bu ayda bu döngü devam ediyor olacak. Bakalım bu döngüde siz sevgili koç burçlarını neler bekliyor? Videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşan veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa destek olmak isterlerse abone olurlarsa çok mutlu olurum. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Evet bu ufak hatırlatmayı yaptıktan sonra Mayıs ayı gündemini birlikte değerlendirelim istiyorum. 1 Mayıs'ta Venüs Jüpiter kavuşumu var. 27 derece balık burcunda meydana gelecek bu kavuşum. Ve aynı gün Venüs'ün ile da güzel bir görünümü var. 12. ev ve 10. ev alanında güzel ilahi bir destek var sevgili koç burçları. Sezgileriniz açılıyor. Aslında kafanızı karıştıran bazı konular varsa sistemsel mesajlar almaya başlıyorsunuz. Hangi yolda ilerlemeliyim? Doğru olan nedir? gibi. Önünüzü göremediğiniz alanlar varsa ve bir değişim arzuluyorsanız. Bununla alakalı değişimler kapıda gibi gözüküyor. Ki 2 Mayıs tarihinde Venüs burcunuza geçecek. Bu da aslında sizi harekete geçirecek, fiziksel cazibenizi artıracak, bereket enerjinizi artıracak ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak bir yerleşim olacaktır. 4 Mayıs'ta Jüpiter'in Plütoyla ve Mars'ın Uranüs'te güzel kontakları var. Burada bir geçmişteki maddi kayıpları telafi etme adına, kariyerle alakalı ulaşılmak istenen noktaya ulaşma adına. Güzel destekler alabileceğinizi ve aklınıza gelen fikirlerin, yaratıcı projelerin etkili olabileceğini gösteriyor açıkçası. Ve rüyalarınıza çok önem verin bu ay. Özellikle ayın ilk yarısında rüyalarınız çok etkili olabilir. Etrafı okumaya çalışın. Mutlaka size bir mesaj gelecektir. Okuduğunuz bir kitaptan, dinlediğiniz bir müzikten bir mesaj gelecektir diye düşünüyorum. 5 Mayıs tarihinde... Güneş Uranüs kavuşacak. 14 derece boğa burcunda yaşanacak. Bu kavuşum ikinci evinizde. Burada önemli bir harcama yapabilirsiniz. Özellikle teknoloji ile alakalı bir harcama yapabilirsiniz. Veya bir kazanç elde edebilirsiniz. Ekstra bir kazanç olabilir. Evinize hiç ummadığınız yerden gelecek bir para olabileceği gibi elinizden çıkacak bir para da olabilir tabii ki. Açılara bakmak lazım. Harcamalar konusunda temkinli olabilirsiniz ama bu tarihler itibariyle. 10 Mayıs'a geldiğimizde Merkür retrosu başlıyor. 4 derece ikizler Burcu'nda başlayacak bu retro hareket ve 3. evinizde etkili olacak. Bu retro ile beraber özellikle iletişim konusunda biraz daha dikkatli olunması gereken bir süreç başlayacak. Yakın çevre ilişkileriniz, kardeşleriniz, etrafınız, ahbaplarınızla ilişkilerinizde. Biraz yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler imzalarken dikkatli olması gerekiyor Merkür Retro'da. Ama şöyle bir geçmişi durup değerlendirmek, geçmişi gözden geçirmek adına da doğru bir süreç olabilir gibi de gözüküyor açıkçası. 11 Mayıs tarihinde Jüpiter burcunuza geçecek. Jüpiter biliyorsunuz bir burçta ortalama bir yıl kadar kalıyor ve geçtiğimiz süreçte Balık burcunda sizin 12. evinizdeydi. Jüpiter'in birinci evinize geçişi birçok anlamda şansı, bereketi artıracak haritanızdan. E, Tabi bu biraz geçici bir süreç. E, özellikle e, yıl sonunda tam anlamıyla Jüpiter'in burcunuza geçişinden bahsedebiliriz ama yine de 2023'ün fragmanı niteliğinde bir süreç e, söz konusu olacak. Bu geçişe dair ayrıca bir video paylaşacağım sizlerle ama kısaca değinecek olursak Jüpiter'in birinci evden geçişi özellikle hayatınıza güven fazla şansın kısmetin çıkması ve bu konuda hangisini seçeceğiniz noktasında yaşadığınız kafa karışıklığını tetikleyebilir. Tabii ki burada kişisel doğum haritası önem arz ediyor zira Jüpiter'in sert açıları biraz bizi zorlar çünkü Jüpiter'in çoğaltma ve abartma enerjisi vardır. Ama genel itibariyle Jüpiter'in birinci evden geçişi büyük şans ve kısmet sağlayacaktır. Evet, 15 Mayıs tarihinde Güneş-Satürn karesi var. Bu biraz maddi anlamda yaşanabilecek baskı unsurlarını aslında öne çıkarıyor. Kariyer gelirlerinizle alakalı, önünüzdeki süreçle alakalı biraz... Sıkıntılar, blokajlar yaşayabilirsiniz anlamına geliyor. Ama hemen akabinde meydana gelecek olan Güneş-Neptün etkileşimiyle beraber de bu konuya bir ilahi mesaj alacaksınız, destek alacaksınız. Belki beklemediğiniz yerden, hiç ummadığınız yerden gelen destekler sizi rahatlatıyor olacak bu etkileşimle birlikte. 16 Mayıs günü önemli, bu ayın en önemli olaylarından birisi meydana geliyor. Akrep Burcu'nun 25 derecesinde tam bir ay tutulması yaşayacağız. Ee, biliyorsunuz Akrep ve Boğa aksları Nisan ayı itibariyle artık tetiklenmeye başladı ve sizin haritanızın 2. ve 8. evleri aktif olmaya başladı. Bu tutulma 8. evinizde meydana gelecek. Güneş de 2. evinizde olacak sevgili koçlar. Bu da özellikle parasal konular, bütçe dengesi, ödemeler, alacak verecek ilişkileri, bununla beraber zorlandığınız meseleler, çözmeye çalıştığınız meseleler üzerine bir kapanış sürecini işaret ediyor olacaktır. Aynı zamanda zor bir meseleyi artık kapatıyor olabilirsiniz. Bir borcu kapatıyor ve tamamlıyor olabilirsiniz. Bununla beraber süreçte maddi konulara, bağlantılı olarak maddi konularla bağlantılı olarak bir denge sağlamak adına aslında bir takım sinyaller de alabilirsiniz. Biliyorsunuz tutulmalar biraz e, kadersel etkileşimlerdir. Bizim çok da planladığımız şekilde ilerlemeyebilir ama e, mutlaka bize vermek istediği bir mesaj vardır. Belki de e, bütçemizi gözden geçirmemiz gerekiyordur sevgili koçlar bu dönemde. Evet 18 Mayıs tarihine geldiğimizde mars Neptün kavuşacak. E, 24 derece balık burcunda yaşanacak bu kavuşum. Farkındaysanız geçtiğimiz ay e, Jüpiter-Neptün kavuşumuyla aynı dereceler etkilenmekte. Orada karşımıza bir potansiyel çıktı. Nisan ayında Jüpiter-Neptün kavuşumuyla beraber e, çok nadir yaşanan bir kavuşumla beraber aslında 12. ev konularında karşınıza bir potansiyel çıkmış olabilir. Kendi içsel gücünüzü, ruhsal gücünüzü, manevi enerjinizi, maneviyatla kurmuş olduğunuz bağlantıyı keşfetmiş olabilirsiniz. Şimdi bu konuda artık hareket planı yapmanız gerekiyor sevgili koçlar. Ki önümüzdeki haftalarda Mars'ın burcunuza geçmesiyle beraber bu konuda zaten aktif olmaya başlayacaksınızdır. 19-20 Mayıs günleri güzel keyifli etkileşimler var. Güneş'in Plütoyla ile Merkür'ün Jüpiter ile güzel etkileşimleri olacak. Yakın çevrenizde vakit geçirebileceğiniz yeni girişimlerde bulunmak istiyorsanız bunları artık başlatabileceğiniz ve çevreniz tarafından da destek görebileceğiniz enerjiler söz konusu. 21 Mayıs'a geldiğimizde ise Güneş artık Boğa Burcundaki transitini tamamlayıp İkizler Burcu'na geçiyor. Ee, Güneş'in İkizler Burcu geçişiyle beraber biraz bu parasal konulardan uzaklaşıp önümüzdeki bir ay boyunca gündeminizi daha çok seyahatler, araştırmalar, yakın çevre ilişkileriniz ve iletişiminizi yönlendirme ihtimaliniz muhtemel gözükmekte. Sevgili Koç Burçlarım. 23-24 Mayıs günleri de çok keyifli açılar var bu ayın en şanslı iki günü diyebiliriz. Mars'ın Plüto ile Güneş'in Jüpiter ile Merkürün Mars ile ve Venüs'ün Satürn'e destekleyici görünümleri meydana gelecek. Burada özellikle rüyalarınız çok önemli olabilir. Geçmişle alakalı çözemediğiniz kayıplarınız, size yapılan haksızlıklar, öfkelendiğiniz durumlar varsa, bunları telafi edecek yeni fırsatlar aslında karşınıza çıkıyor. Yani artık geçmişi geride bırakıp önünüzdeki fırsatlara odaklanmanızı sağlayacak güzel görünümler var. Maddi anlamda da yeni girişimlerden destekler görebilirsiniz. Sanki hani yapmanız gereken şey size gösteriliyor gibi burada ilahi desteğin arkanızda olduğunu hissediyor olmanız lazım yani gerçekten yalnız olmadığınızı hissettirecek deneyimlere açık bir ay Mayıs ayı evet 25 Mayıs tarihine geldiğimizde Mars artık burcunuza geçiyor. Mars zaten sizin yönetici gezegeniniz. Dolayısıyla aktifsiniz, hareketlisiniz. Tuttuğunuzu kaparıyorsunuz ve cesursunuz. Ne istiyorsanız artık onun peşinden gidebileceğiniz, sözünüzü budaktan sirgemeyeceğiniz bir süreç başlıyor olacak. Mars'ın bu transiti ile beraber o dinlenme sürecinden artık yavaş yavaş çıkmaya başlayacaksınız. Ve 27 Mayıs günü Venüs Plüto karesi ile beraber bizi biraz zorlayabilir. Özellikle e, yükselen dereceniz sonlardaysa e, burada köşe noktaları tetiklendiği için üstlerinizle alakalı manipülasyonlar, anlaşmazlıklar, e, gelecekle alakalı kararlarda ikili ilişkilerde bazı çatışmalar ön plana çıkabilir. E, bu konularda biraz daha uzlaşmacı olan tarafta olmakta fayda olacaktır ki Venüs de burcunuzda biliyorsunuz. Ancak 28 Mayıs tarihinde de Venüs burcunuzdan çıkacak, boğa burcuna yerleşecek, işte maddi anlamda sizi rahatlatacak bir gezegen etkileşimi. Tabi aynı oranda harcamalarınız da artacaktır. Kişisel bakımınıza, giyim kuşamınıza daha çok masraf çıkabilir. Bunun yanı sıra kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve kendinizi daha iyi hissetmek adına bazı harcamalar da yapabilirsiniz açıkçası. Ee, ama elinize ek kaynaklardan da gelirler gelecektir. Ee, beklenen paralar gelecektir. Ee, para ve bolluk enerjisi çalışmak için bu geçiş çok uygun olacaktır. Sevgili koç burçları Mayıs ayı sonu itibariyle. Ki 29 Mayıs tarihinde de Mars Jüpiter kavuşuyor 3 derece Koç Burcunda sizin burcunuzda işte dile benden ne dilersen enerjisi gerçekten birden fazla fırsat var ve artık harekete geçmeniz gerekiyor ee, bir şekilde karşınıza çıkan durum fırsat konu her neyse bununla alakalı ilk adımı atmanız tavsiye ediliyor ki 30 Mayıs'ta da bir yeni ayımız var ikizler burcunun 8 derecesinde işte bu yeni ile beraber alacağınız kararla veya alacağınız haberle beraber o adımı atıyorsunuz ve fırsatları değerlendirmeye koyuluyorsunuz ee, sevgili koç burçları farkında mısınız bilmiyorum ama bir hikaye yazdım sizin için. Ee, sona kaldığınız için belki de e, bu şekilde denk gelmiştir. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı, mutlu ve bereketli bir ay olur sizler için sevgili koçlar. Nisan ayında neler yaşadınız yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Lütfen e, yorumlarınızı benden esirgemeyin. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde aktarmaya çalışıyorum ayın gündemini sizlere. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusasöylece hesabı veya opikusasöylece.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.